Herkese selam. Bu videomda sizlere Bella Porch ve Blackpink hakkındaki gelişmelerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki Blackpink üyeleri Rose ile Jennie Los Angeles'ta geçen günlerde en fazla beğeni alan TikTok videosunun sahibi Bella Porch ile görüntülendiler. Bazı hayranlar işbirliği için bir araya geldiğini düşünüyorlar. Bella Porch bir röportajında, K-pop'u ve Blackpink'i çok sevdiğini, Rose ile işbirliği yapmak istediğini dile getirdi. Bir sonraki videomda görüşürüz.